Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere Discord banner gif pack tanıtmak istiyorum arkadaşlar Bu gif benim gifim Ben ve arkadaşım yaptık arkadaşlar bu gifi Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere Discord banner gif pack vereceğim arkadaşlar Bu pack tamamen bana ve arkadaşıma aittir arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar ee, daha ilk serimiz oldu yani V1 olduğu içine arkadaşlar Fazla GIF yapmaya uğraşamadık. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaptık? 61 tane GIF koyduk ama ek olarak da şurada Chrome'un favorileri diye benim koyduğum ek olarak bir şey var arkadaşlar. İsteyen buradan da bakabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, bu gifler hem Discord e, profil fotoğrafı için hem de banner için uyundu arkadaşlar. Hepsi teker teker denendi arkadaşlar. Neyse uzatmadan hemen deneyelim arkadaşlar. Şimdi e, change banner diyorum hemen gençler mesela e, sondan başlayarak deneyelim. Hemen mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak boyutu gözükmesi de oluyor arkadaşlar. Bir bunu profil fotoğrafımızda deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle gördüğünüz profil fotoğrafımızda uyuyor. Hemen change banner diyelim tekrardan. Mesela arkadaşlar gözümü kapatıp bir tane seçeyim. Ee, şöyle şöyle şöyle gidiyorum. Bu bakalım bu nasıl bir şeymiş. Oooo bayağı havalı duruyor arkadaşlar bunu isteyen kullanabilir neyse şimdi gördüğünüz gibi mesela bu gibi deneyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı gifleri hatta hemen şöyle profil fotoğrafımızda da deneyelim hangisiydi profil fotoğrafımızda da deneyelim gençler gördüğünüz gibi böyle gifler arkadaşlar yani güzel şeyler arkadaşlar. Ee, uğraşarak yaptık bunu. Ee, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve ikisi çok yakında gelecek. Bu video arkadaşlar 50 like geldiği anda ve ikisi çok yakın bir süre içinde sizlerle olacaktır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Discord banner gipini hemen nasıl alacağınızı göstereyim. Açıklama kısmında verdiğim linkten arkadaşlar Discord sunucuma geliyorsunuz. Ve buradaki emoji tıklıyorsunuz arkadaşlar Rol verilecektir Rol vermezse arkadaşlar Bana DM üzerinden yazarak Chrome hesabını DM üzerinden yazarak Rolunuzu isteyebilirsiniz arkadaşlar Rolunuzu aldıktan sonra Buradan abone rolünü nasıl alınır kanalımızı okuyoruz arkadaşlar Son video yani bu videomuza Like veriyorum zorunlu arkadaşlar Ardından ee, Buraya gelip abi şöyle like yorum Abone saat gözükecek şekilde Arkadaşlar ee, SS'imizi atıyoruz, screenshot'ımızı atıyoruz. Ardından altyapılar kanalına geliyoruz. Sonra buradan arkadaşlar altyapılar kanalından şuradaki sunucumuza giriyoruz. Buradan e, tekrardan tepkiye tıklayacağız. Rolümüzü alacağız. Aynı şekilde rol için e, Chrome hesabını DM'den yazabilirsiniz. E, eğer rol vermezse tabii ki de. Sonra sohbete geleceğiz. Bakın burası çok önemli. İyice dinleyin. Chrome hesabını atacağız. Sakın Chrome 0 hesabını sıkın etiket atmayın. Chrome hesabını atıyoruz abi. Chrome hesabını şöyle bir kere chat'e gelip etiketledik. Altından arkadaşlar ben de size şöyle kontrol edip arkadaşlar. Rumunuzu şu şekilde vereceğim arkadaşlar. Sonra buradan da arkadaşlar ulaşabileceksiniz. Ardından buradan bakın diğer kısmı var. Buradan en altta arkadaşlar Discord banner giveaway şeklinde. E, pekimizi alacaksınız arkadaşlar. İsterseniz e, Chrome'un mekan sunucumuza boş basarak da buradan erişebilirsiniz. Boosttur özelliklerimize. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.